öğrenciyken yani sinema televizyon bölümünde okurken pelikül bitecek, elektronik sinema dijital diye bir kavramı bilmiyorduk biz. Elektronik diye bir şey vardı. 20 yılı oluyor, 10 yılı oluyor. 10 yıl hiçbir zaman gelmedi, gelmedi. 90'ların sonunda birden o 10 yıl geliverdi ve elektronik ve yanında dijital diye bir kavramla geldi. Yani o küreselleşmeyle birlikte düşünmek lazım onu. Ekonominin dijitalleşmesiyle, yani bunların bir bütün aslında sinema durup dururken dijitalleşmedi. Ya da sinemanın daha doğrusu iç dinamikleri dijitalleşmeyi getirmedi. Orada yanlış bir bilgi var. Tıp, yani sağlık alanı dijitalleşti. Ekonomi, bankacılık, borsa dijitalleşti. Ee, silah, uzay, bilmem ne sistemleri dijitalleşti. Yani bunlar dijitalleşince bir ekonomik ağ olarak sinemada mecburen dijitalleşmek zorunda kaldı. Yoksa... Hani bir yüzyıl daha perikülle gider miydi? Giderdi, hiç kimsinin de sorunu yoktu. Çünkü standartları tam oturmuştu. O standartlar önemli. Yani yapım, dağıtım, gösterim aksa oturmuş. Yapım pratik süreci kendi içinde. Kurumlarıyla, kişileriyle, işleyişiyle oturmuş. Dünyanın neresine giderseniz gidin, marka model değişse de... ...ister 16 mm olsun, ister 35 mm olsun, ister 70 mm olsun, bunu gösterebilirsiniz. Bu önemli bir şey. Yani küresel ekonomi anlamında da önemli bir şey, endüstrinin işleyebilmesi için de önemli bir şeydi. Dolayısıyla laboratuvar sistemleri de ona göreydi, kurgu post prodüksiyonu da ona göreydi vesaire. Ama hani belki posta başka bir şeyler söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sistem gidebilir miydi? Evet. Görüntü açısından bir sıkıntısı var mıydı? Hayır. Ama dediğim gibi yani o küreselleşmenin getirdiği dijitalleşmeyle birlikte yönleşme kavramıyla birlikte İster istemez sinemanın da dijitalleşmesi gerekiyordu. Tekrar edeyim, bu sinemanın kendi iç dinamikleri oluşan bir şey değildi. Bunu ilk kim gördü? Mesela Kodak gördü, Ari gördü. Kodak, tarihi yanlış söyleyebilirim ama yaklaşık olarak söyleyeyim. 90'ların başında şöyle bir şey yapıyor Amerika'da. E, tüm büyük yapımcıları, yönetmenleri topluyor. ...dünyadan, Avrupa'dan da belli sinema meslek kuruluşları temsilcilerini, akademisyenleri topluyor. Diyor ki, biz 10 yıl içinde negatif üretimin durduracağız. <gülüyor> Herkesi isyan ediyor. Şipil Berkin'den, bilmem, Sikorsesi ne kadar olur mu böyle saçmalık, siz ne diyorsunuz? Şunu söylüyor, dünya böyle bir yere gidiyor, biz de buna göre önlemimizi alacağız. Önce fotoğraftan başlayacağız ama sinemaya da gelecek bu. Tekrar bir isyan dalgası başlıyor, çok istiyorsanız fabrika kurarsınız, işletebiliyorsunuz, işletirsiniz diyor. Sonuçta bakın sinema bir endüstri, bir işletme alanı. Tamam sanat, estetik falan da, endüstri ayağını görmezseniz sanat ve estetik alanını göremezsiniz. Oradan bakınca başka dinamikler belirleyici olabilir ve başka bir yorumlar yapabilirsiniz ki... ...kendi içinde doğru ve tutarlı da olabilir bu. Ama endüstriyle birlikte okuduğunuzda iş değişiyor. Ha bunu seversiniz, sevmezsiniz. Yani kapitalizm, para falan filan çok sevilen kavramlar değil. Ama sinema böyle bir şey, diğer dallarından farklı bir şey. Dolayısıyla o süreç, yani Kodak önce fotoğrafta dijitale geçti. Sonra negatif ritmini durdurdu. Kameraları, sistemleri değiştirdi. Ari önemli bir üreticiydi. kamera ekipmanları, laboratuvar üreticisiydi. Dijitale geçmeye başladı. Ve biz böyle bir melez bir süreç yaşadık. Yani bir taraftan, yani şunu çözemediler çünkü. Gösterim ayağını çözemediler. Yani en son film perdede dijital nasıl gösterilecek kısmı... Flu'ydu. Kamerayı yavaş yavaş çözdüler. Post prodüksiyon ilk hamlede dijitalleşti. Çünkü televizyon pratiğinden gelen elektronik tecrübesi orayı çok hızlı dijitalleştirdi. Ve post prodüksiyon süreci, görsel efektleri, şu su, bu su çok hızlı bir şekilde dijital oldu. Negatif çekiyorsun, dijitale aktarıyorsun, postunu yapıyorsun. Tekrar negatife basıyorsun, gösterim kopyası oluşturuyorsun ve filmleri gösteriyorsun. Bu ne zamana kadar sürdü? 2013'e kadar sürdü. 2013'te Amerika'da dağıtımcılar, gösteri boyutu, yapımcılar hepsi oturdular. Bunu nasıl yaparız diye konuştular. Bunun bir maliyeti var, bunu nasıl çözürüz diye konuştular ve bir noktalarda anlaştılar. O tarih 2013'tü ve standartta disipli diye bir şey çıktı. Bunu kabul ettiler. Bu çok ciddi teknik mesleki örgütlerde tartışıldı. Alternatifleri tartışıldı. Televizyon yayıncılığı gibi uydudan mı gelsin? Bu tartışıldı. İnternet altyapısı, çok ciddi burada aktörler var, büyük paralar dönüyor. Onlar devreye girdi, biz internetten ulaştırırız. Şu an dijital platformda olduğu gibi. Denildi, bunların denemeleri yapıldı. Sonra dediler ki sistem olarak bu DCP, evet yani hani daha yapılabilir ve her yerde uygulanabilir. Bir şey oldu, 2013'ten sonra tüm hmm, pelikül diyeceğim şeyin dağıtımı bitti. Pelikülün dağıtımı bitince pelikülün üretimi bitti. Ve dijitalleşmeye geçmiş olduk. Yani orada bir ara geçiş dönemi var, 90'ların sonu, 2000'lerin başından işte 2013'e kadar. O süreç böyle şey, gerçekten hani dijital sinema nedir, ne değildi öğrendiğimiz süreç. Eğer belleğinizi yoklarsanız, mesela DVD'lerin arkasında hep kamera arkaları olurdu, bonus. Bunu karar almışlardı o dediğim sistemde Amerika'da. Biz seyirciyi nasıl eğiteceğiz dijitalde? ...ve kamera arkası çekimleriyle dijitalde ne tür pratikler yaptıklarını, posta neyi çözdüklerini, dijital kameralarla neler olabileceğini, ...festivaller yavaş yavaş dijital kamerayla çekilmiş filmleri almaya başladı. Sonra ödüllendirmeye başladı. Sonra bu Color Correction falan post çok hızlı ilerleyince teknik olarak da çok hızlı gelişti ve dijital sinema dediğimiz... ...pratik yapım, dağıtım, gösterim ayağı hep birlikte dijitalleşince de gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla bu post-sinema tartışması doğru bir tartışma değil. Yani sinema ölmüyor. Sinema evet bir değişim geçiriyor. Kopuşta demek doğru değil. Çünkü belli birikim var, o birikim üzerinden evriliyor. Bir evrim diye bakmak lazım buna ve o, o birikim üzerinden yeni bir arayış içine giriyor. Dolayısıyla post belikül çok doğru bir kavram. Ama post-sinema şu anki sinemayı inkar anlamına gelir, doğru bir tanıma götürmez biz Bunlar yapılmayan şeyler değildi. Peliküller de yapılıyordu. Zahmetli işlerdi, daha masraflı işlerdi, uzun erimli işlerdi. Laboratuvar süreci kısıtlıydı ama belli şeyleri yine yapabiliyordunuz. Ama dijitalleşince birçok şey çok daha rahat yapılabilir, erişilebilir oldu. Zaman ve ekonomi çalışmaya başladı. Öncelikle mesela Mindivi ile çekim yapıyorlardı, onu aktarıyorlardı. Film look denilen bir şey oldu. Yani 16'ya 35'e çevirmek gibi mini DV'yi 16'ya da 35'e çevirip mesela öyle gösterimler falan yapıldı. Ama şimdi tamamen dijitalleşince biz neyi gördük? Şunu gördük. Kamera olmadan da film çekebiliyorsunuz. Objektif, gerçekliğine ihtiyaç duymadan bunu realize edebiliyorsunuz. O realize ettiğiniz şey, yani bilgisayarda yarattığınız görüntüler işte CGI'ya gidiyor bilgisayar temelli yaptığınız tüm bindirme, renklendirme, hareket takipleri, performans yakalamalar ve bunların çeşitleri bir sürü var. Bunlar da görsel efektler, visual effects dediğimiz şeyler. Kameranın görsel efektleri de var, karıştırmamak lazım. Yani patlamayı ayarlarsınız, yaparsınız. O uzmanları var, görsel efekt uzmanları. Kameranın gerçekliğinde fiziksel olarak da yaratabilirsiniz. Kaza sahnesinde dublörler var, ona uygun eğitilmiş uzmanları var. Araç nasıl takla atacak, nereden düşecek, şu olacak, bu olacak çekebilirsiniz. Riskleri çok fazla. Ama bunu şimdi bilgisayarda yapıyorsunuz. Öyle bir foto gerçeklik yakaladılar ki, realden ayırt edemiyorsunuz. Ve bunları çok iyi ya da reelle, bilgisayarda üretilmiş görüntü ve efektleri çok iyi yapabiliyorsunuz? Birleştirebiliyorsunuz. Bu neyi getiriyor? O zaman düşünüyorsunuz, ben bir yaratıcıysam. ...tahayül ettiğim şeyi en işlevsel şekilde, en estetik şekilde nasıl oluştururum? Şimdi buradan bakmak lazım. Bir şeye karşı olmak, ya ben onu çok anlamış değilim yani. Mesela dijitale karşıyım. Olsan ne olur? Hani, site by site diye bir belgesel var. İnternette var. İsteyen izleyebilir. Tam bu değişim dönemini anlatıyor. Hmm. Ve işte birileri itiraz ediyor, öbürü öyle diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Onların, diyenlerin şu an? Dijital çalışıyor, yani ya bu bir realite yani hani beğen, beğenme, hani ilk başta şöyle bir şey vardı. Haklı olabilirler. özellikle Görüntü Yönetmeni bur, itirazları vardı. 35 bin mm siyah doygunluğuna ve renk skalasına yaklaşmıyordu. Şu an onu geçti. Şimdi o, o, o çözüldü yani ve şunu test etmişlerdi ta o dönem. Ya ben min TV ile mi gösterdim? HD ile mi gösterdim? Ya da işte o zaman 2K daha 4K yok. Sıradan vatandaş seyirci bunu fark etmiyor ki. Yani o terbiyeyi almış görüntü yönetmeni post prodüksiyonda çalışan görüp anlıyor. burada bir şey var diyor. Bak bunun renk doygunluğu, siyah dengesi ee, öyle değil bu. Tamam. Kaç kişi? Alan profesyonel bir kenarı kimse yok. Diğerinde zaten teknik olarak cihazlara bağlayacaksınız, ölçeceksiniz falan filan waveform'da göreceksiniz. Dolayısıyla zaten sıradan seyircinin renk, siyah dengesi falan gibi bir derdi de yok yani. Ve bunu test etmişler Amerikalılar. Göstermişler. seyirci hiçbir tepki almamış. O zaman yapımcı diyor ki ya zaten ekonomik oluyor bu. Derdimiz ne? Alan profesyonellerin itirazları vardı. E şurada çözüldü şu an. Şu an 16K'dan bahsediyoruz. Bırakın 4K'yı. Projeksiyonda da daha 4K'ya gelmedik ama. Yani geldik de yaygınlaşmadı. Şu an 2K sinemalarda biz de öyle. Dünyada bir mesela 4K şu an tüm. ...projeksiyonlar, disiplerin. Ee, bizde 2K yatırım çok bağlı, Aa kendini amorti etmiyor, bir destek yok. Dolayısıyla işletmeci ne olacak? Onun parasını çıkartacak da, kara geçecek de, kredi bulacak da da 4K'ya yatırım yapacak. O büyük olsa 4K'ya yatırım yaptığında 8K, 16K falan çıkacak. Yani iş bir böyle hızlı gidiyor. 16K şu an prototip olarak var. Denilen kameralar var. Piksel piksel çalışıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Flu mu çektin? Hiç sorun değil. Ceketin rengini mi beğenmedin? Hiç sorun değil. Arkadaki renk? Hiç sorun değil. Elimin hareket hızını mı beğenmedin? Hiç sorun değil. Çünkü piksel piksel bunları çalışıp piksel piksel müdahale edebileceğin bir noktaya gidiyor. Yani bizim okulda öğrettiğimiz birçok şey ne yazık ki <gülüyor> anlamını yitiriyor. Teknoloji bir de böyle bir şey getiriyor. Ama hani halen onun arkasında bir beyne ihtiyaç var. O beyne eğitmek gerekiyor. Sıkıntı zaten o beyni eğitip eğitemem. İşte yani onun entelektüel birikiminde, estetik birikiminde, sanat tarihi birikiminde, dünyayı ve Türkiye'yi okumasında. Şimdi o beyin o araçla ne yapabilir? Şimdi ona bakmak lazım. Kalabalıklaştırmadan başlayayım. Normalde bir stadyum çekeceksiniz. Ne yapacaksınız? 60 bin insanı oraya koyacaksınız değil mi? Oturuyor, 100 kişiyi çekiyor. 100 kişiyi farklı şekillerde çekiyor. 100, 100, 100. Elbisesini falan değiştiriyor, renkleriyle öyle oynayabiliyor, illa değiştirmesi de gerekmiyor. Sonra bunları stadyumun etrafına bir yayıyor. Sen 60 bin kişi, wow diyorsun, gitmiş, çekmiş, konser çekmiş ya da maç çekmiş. Şimdi işin ekonomisini düşünün de 60 bin kişinin prodüksiyonla uğraşmak ayrı bir dert. Onları yönlendirmek ayrı bir dert. Ama 100 kişiyle bunu yapmak, eylemek çok kolay. Forrest Camp bunun çok güzel örnekleri var. Kamera arkası var. Yani isteyen internette bulup izleyebilir. Çok net. Bu tüm ıı, savaş filmleri, aksiyon filmlerinin çoğunda bu var. Çok net görürsünüz. Yani çok az kişiyle ve onları farklı şekillerde kullanarak çok büyük bir kalabalığı, büyük bir sahneleri örgütleyebilirsiniz. Bu para ve zaman demek. Sinema için çok önemli bir şey. Kalabalık bu. Ee, şekil değiştirme, Morphing, e, Terminator 2 en iyi örneklerinden biri. Çok farklı örnekleri de var. Ee, ...görsel olarak o kadar müdahale ediyorsunuz ki, şekil değiştirerek başka bir şeye bürünebiliyor. O Terminator'daki ikinci gelen şeyi düşünün, yok edici işte zeminden oluyor, polisin kılığına gidiyor. Zaten niyeyse onlar çıplak geliyordu filmde, en yakın kimi görürse onun giysilerine giriyordu. İşte ele normal, el kılıça dönüyordu falan. Bunları şu an çok yapmak mümkün ve bunlar filmin estetiği ve anlamı içinde büyük şeyler ifade etmeye başladı. Ee, performans yakalama, şimdi orada da oyun motorları devreye girdi. Yani daha uç bir noktaya gittiyiz. Ee, oyun teknolojisi ve endüstrisi şu an sinema endüstrisinin önüne geçmiş durumda. Hem teknolojik olarak hem yarattığı ekonomi olarak çap açısından. Buradan da melez yapılar çıkıyor, anlatılar çıkıyor. da bunun içine giriyor, şu an böyle bir gerçekten hibrit bir yere gidiyoruz. Bir de bunu gerçekten okuyanlar için gidiyoruz. Okuyamayanlar için zaten halen kamerayla 180 derece, 30 derece kuralı çalışmıyor. Halen oradayız yani. Bir açıdan da hani şuralardayız ama bir açıdan da buralardayız. Yani makas çok açılmış durumda. Ee, performans yakalamada da e, stüdyoda, yeşil perde önünde bir oyuncuya canlandırdığı yaratık, karakter, neyse... ...onun hareketleri yaptırılıyor. Dolayısıyla oyuncunun mimik ve hareketleri sensörler aracılığıyla bilgisayara aktarılıyor. Anime edilen karakterlerde de çok gerçekçi bu sefer hissi yakalıyorsunuz. Ee, Kutup Ekvisi diye bir animasyon film var. Mesela orada da var. Tom Hanks stüdyoda bir fiil oynuyor. O animasyon her şeyini oynuyor. Ve o şeyi izlediğinizde işte o Noel Baba oluyor, hmm, tren görevlisi oluyor, hmm, hırsız oluyor. Hepsini canlandırıyor, hepsinde ayrı karakterler var. Bir fiil eylemleri yapıyor, ama o performansını hepsi o animayı aktarıldığı için animedeki duyguyu daha farklı yakalıyorsunuz, gerçekliği daha fazla hissediyorsunuz. E, bu da birçok şeyi daha işlevsel ve kolay kılıyor. Ya da işte dijital backlot. Yani bizde bir türlü niye ise anlaşılmayan, ama şu an e, dijital platformlardaki kulüp gibi dizilerden uygulamaya geçen. Ee, ...daha önce Cemil Yılmaz'ın filmlerinde, Arokta, Goroda, Arif B216'da e, çok net kullanılan... fit 1453'te de kısmen kullanılan yapı. Ee, normalde kameranın gerçekliğinde ya gideceksiniz gerçek mekanda çekeceksiniz... ...ya da dekor kuracaksınız. Bu stüdyoda kurabileceğiniz gibi açık alanlarda da olabilir. Yani bizde plato geleneği olmadığı için... ...işte Kundura fabrikasından stüdyo yapıyorsun, Seka fabrikasından plato kuruyorsun. Yani geldiğimiz nokta burası. Şimdi buralarda yapılıyor iş aslında ve stüdyoya ihtiyaç var. Yani büyük stüdyolara kapalı stüdyolara ihtiyaç olduğu gibi... ...açık stüdyolara kurabileceğiniz geniş alanlara ihtiyacınız var. Burnumuzun dibinde Bulgaristan'da Nuboyana diye bir stüdyo var. Londra'da var, New York'ta var. Sokak olarak kurmuşlar. Fransız'ın, Paris'in sokağı da var. 16. yüzyıl bilmem bir Avrupa'dan köyde var. Roma devrinde inşa etmişler açık pilotolar, insanlar gelip orada çalışıyorlar. Şimdi bu da yetmiyor. Neye yetmiyor? Hem ekonomik anlamda sıkıntılar, hem de işleyiş olarak yetmiyor. Bunların bir kısmını ne yapıyorsunuz? Dijital aktarıyorsunuz. Yeşil perde uygulamalar, işte bindirmeler, kompozitingler vesaire. Yani aslında biz filmde gördüğümüz bir plan, beş altı ...başka uygulamanın bir araya gelmesiyle oluyor, kompostlik o işe yarıyor. Bunları birleştiriyor, bir araya getiriyor. Gerçek görüntülerle sanal görüntüleri, stüdyodaki çekimleri bir araya getiriyor, birleştiriyor. Siz evden yürüdü, çıktı diyorsunuz ama ev, ev, öyle bir ev yok aslında. Bir kısmı reel çekilmiş, bir kısmı stüdyoda yapılmış... ...bir kısmı tamamen bilgisayar ortamında üretilmiş. Bunları bir araya getiriyorsunuz. Color Correction, o aldı başını başka bir yere gidiyor. Posta rahat ilk onları keşfettiler zaten. Ee, yani bizim endüstri açısından söylüyorum. Çünkü işte pozlama hatalı, posta çözeriz. Şu hatalı, posta çözeriz. Bulut lazım, posta çözeriz. Ama onun ötesinde bir işlevi var. Onunla ilgili de çok merak edenler varsa... Ee, Koan Kardeşler'in Neredesin Bir Birader diye bir film var. Onun kamera arkasında, o yine dediğim pelikül dönemine ait bir film. Tam o geçiş döneminin filmleri. ...Roger Dickens, önemli bir görüntü yönetmeni, böyle bir sepya'ya yakın böyle kuru ağustos... ...böyle uçuk sarı bir renk elde etmek istiyorlar ve filmin bütününü bunu yaymak istiyorlar. Roger Dickens, sinemayı iyi bilen biri. Laboratuvara da hakim. Gidiyor, testler yapıyor. Diyor ki, yani ben laboratuvarda bunu bir noktaya kadar getiririm ama... ...yani yönetmenin istediği olmuyor yani. Bir noktada kalıyorum. O ara bu o, dijital laboratuvarlar, stüdyolar yaygınlaşmaya başlıyor. Onlar birden bir çağrı alıyor. Gelin bir deneme yapalım, bizde böyle böyle renkli uygulamalar var. Meraktan gidiyor. Oturuyor Color korest renk düzelticiyle. Bunu böyle mi yaparız, kırmızıyı alır mıyız, sepyeyi şöyle mi çözeriz, mavi böyle mi olur... ...renk skalası şöyle mi olur, burayı bilmem ne yaparız? Diyor ki, yani ben bunu şeydi çözemiyorum, laboratuvarı çözemiyorum. O zaman ne yapacağız? Filmi tamam, 35 çekeceğiz. O zaman 35 çekiliyor, pelikül yani. Sonra aktaracağız. Digital Intermediate sürecinden geçecek. Postada biz tüm rengi, efektleri, kurguyu bitireceğiz. Ve bu iş böyle başlıyor. Şu an başka bir noktaya gitti. Ee, DaVinci'nin Resolve'u kullanılıyor bu işle ilgili. Onun en basit şeyi e, ücretsiz olarak kullanabilir. Yani montajı da çok rahat çözebilirsiniz. Ve renk color correction'a geçişte çok rahat yapabilirsiniz. Ee, İstekli ve hevesli olmak lazım. Yani bunların doğru düz eğitimi var mı? Belki gösterişim, tasarım bölümlerinde ne kadar veriyorlar bilmiyorum. Sinema bölümlerinde ise işte böyle kısmen... ...ilgili hoca varsa, ilgili öğrenci varsa denk geliyor. Biz mesela Maya dersi açmıştık. Öyle bir arkadaşı bulmuştuk. İki üç dönem gitti, kaldı çünkü şey... ...altyapı yetmiyor. İşte öğrenci sirkülasyonunda sorun var falan. Yani bu biraz hevesle ilintili bir şey. Ne yapmak istiyorum, bunun yanıtını biliyorsan... Hani öğrencinin elindeki bilgisayarda, kamerada, okuldakinin çok çok örneği çıkıyor olabilir. Yani burada da benzer örnekler yaşıyorsunuzdur. Ya aslında değişmemesi lazım. Çünkü sonuçta bunlar sinemanın nasıl diyeyim, aygıtları. Yani kamera neyse, video FX'de o bence, CGI'de o. Bir yönetmenin bunları biliyor olması lazım. Bir yapımcının, bir yapım bütçelerken, prodüksiyonu yaparken... ...neyi nerede, nasıl çözeceğini biliyor olması lazım. ...yönetmenin vizyonu ile yapımcının olanakları aslında bunları nasıl kullanıp kullanmadığını getiriyor. Ama bizde şöyle bir algı var, ee, yanlış bir algı, çok indirgemeci bir bakış. İşte ana akım sinema, popüler sinema, tehecimsel sinema, cız kötü, işte Marvel'ler falan filan patladılar, yaratıklar geldi. Ee, Star Wars falan kabul edilebilir yüzüklerin, efendisi de diğerleri falan hani böyle kutu Ama öyle değil. Yani aslında biraz önce konuştuğumuz her şey bu filmlerde denenip yaygınlaştırılan şeyler. Ee, ...ve o dijital backlog dediğimiz kısım, sizin burada da yeşil perdeniz var. Yani yeşil perde uygulamaları falan. Her, yani Artaus ya da ana akım olup olmamasından bağımsız olarak... ...herkes yaratıcı bir şekilde bunu kullanabilir. Bizde sıkıntı ne? Bizde sıkıntı şu, ana akımda çok iyi filmler ne yazık ki çok fazla çıkmıyor. Tekil örnekler var. Cemil i̇şte Cem Yılmaz İstisnai'yı koyuyorum. O, bu anlamda kafada yoruyor. <Gülüyor> Art Hous'a geldiğinizde de bütçeler o kadar sıkıntılı ki bir bilgi eksikliği var, iki zaten parası olmadığı için hani orayı görmüyor bile. Yani yeni yeni hani buralarda da bir şeyler oluyor biz ne yaparız diye bakanlar var. Ee, video FX ve CGI Art Hous'da bizde şey, bum göründü sil, işte mekanda antenler görünmeyecek sil, kablo oradan çıkmış ay ay ay onu sil falan böyle bu çok ilkel bir yerden bak. Aa çok seviyoruz, siliyor, kurtuluyoruz diyor. Çünkü düşse onu yeniden çekecek falan. Yeniden kuracak orayı hani bunu görmüş ama bu, bu en basit düzlemi. Bu, bu değil ki. Yani orada çok yaratıcı bir işlem var. Filmin anlatısına, dramatik örgüsüne, estetik yapısına çok ciddi katkı sağlayacak bir durum var. Şimdi bu biraz bütçeyle, biraz vizyonla ilintili bir şey. Ee, ana Akım'da da, burada da iki aks var. Ya böyle çok büyük prodüksiyonlar olacak, onlar da üç yılda, beş yılda bir oluyor. Bir de bu TRT dizileri var. Onlar zaten real yapıyorlar. Niye öyle bir alışkanlık kurdular. Hani bu işin bu kısmına bakmıyorlar. Ee, yeni yeni bir şeyler oluyor bizde de. Kıpırdamalar var. Igon'a Tokyo, orada bayağı var mesela bu mesele. Ee, Rüyada var. Yani. Yani birçok bir, bir film sayılabilir ama daha böyle bir, çok küçük düzeyde, minimal düzeyde Art House'da gidiyor. Bir de Art House'da şöyle bir algı var. Hani biz ee, daha bir gerçekçi, hani o da çok tartışılır bir kavram da, sinema yapıyoruz. Dolayısıyla öyle dijital, sanal falan, FX'ler, CGI bize uymaz. Hani yani niye uymuyor onu anlamıyorum. Nelerini bozuyor, hangi ahlaklarını bozuyor bunların onu bilmiyorum. Çünkü gerçekten bilseler ve prodüksiyonu baştan bütçeyi, olanakları ona göre kursalar, bizim çok yaratıcı artas yapılarımızda çıkabilir çünkü çok işlevsel bir şey